Evet Arkadaşlar Merhaba Yeni bir video ile karşınızdayım Bugün günlerden 31 Mayıs Pazar günü ee, Siz bu videoyu 1 Haziran Pazartesi günü inşallah izleyeceksiniz ee, Herkese e, Bugünün Pazartesi günü olduğunu varsak Yeni yeni iyi bir haftalar diliyorum e, Bugün Türkiye haritasında Adana elinden, Antalya ilimize doğru bir e, Seyahatimiz olacak e, Adana'dan çıkacağız. Mersin çevre yolundan e, oyun için hani arkadaşlarımızın yapmış olduğu zorlu yollardan e, yani mersin Mersin'in Antalya arasında bulunan dağlık e, sahil hattından e, Antalya ilimize varmaya çalışacağız. Ortalama oyun haritasında 525 km'lik bir yol gösteriyor bize. E, oldukça e, rampalı, e, zor bir yol olacak. E, i̇zleyen bütün arkadaşlarımıza e, iyi seyirler diliyorum. Bu videodan önce ufak bir demo yayınlamıştım. Ondaki arkadaşlarımızdan gelen e, yorumlar çerçevesinde tekrar eski görüntümüz olarak devam edeceğim. E, herkese iyi seyirler diyorum tekrar. Bugün yine Travego'nun e, Travego çift dingilli modeliyle e, seyahatimize devam edeceğiz. E, umarım ha, oyun, videomuzdan tekrar zevk alırsınız. Bu e, Travegon'un arka dingilleri e, dönen dingilli olduğu için size onu da göstermek isterim. Bakın. Biz direksiyon çevirince arka dingilde e, otobüsün dönüşünü rahatlatmak için dönüyor. Şu an, oto, an Adana Otogard'dan, temsili otogardan çıkıyoruz. Şöyle solumuzdan e, Asya Turgul'una bir yol verelim. Tam arkasına takılalım. E, sinyal sesini de düzeltmiştim. E, o konuda da bilginiz olsun tekrar. E, bir önceki de de çok ısıttım. E, ama bundan bu seviyeden başka daha oynamayacağım. En son olarak bunu bırakıyor. Solda düz devam Sol taraftan Mersin tarafa doğru hızlı devam Bu haritada e, Türkiye yollarıyla tabii ki birebir değil. E, yani hepsi. E, hayal ürünü diyeyim ben size. E, arkadaşlarıma yükün olduğunca e, benzetmeye çalıştılar. E, bunun birebir olmamasının sebebi de çok dağıtık. Çünkü e, sonuçta bunu e, profesyonel modcular değil de hani oyun severler olardı arkadaşlar. Yapıyorlar. Tabii ki bunu bile yapmak hani neredeyse bir yıla zaman, bir de yakın bir süre sürmüştü. YKS Türkiye haritasını yapan arkadaşlarımız adına konuşuyorum. Bana doğru çıkış yapacağız inşallah. Düz Birazdan Adana Pozantı kavşağı yol ayrımına geleceğiz. Oradan biz tabii Mersin İstikametine doğru düz devam edeceğiz. Mersin'e geçerdeden yine direkt dağlık yollar başlamış olacak. Burası değil, herhalde olması lazım. Bir önceki demo olarak yayınlamış olduğum e, videoda, eğer izleme şansınız olduysa söylüyorum, onun için söylüyorum sadece. Yakını yarıdan bölmüştük, bu sistemi ayrı kameradan, yine bu kamerada aslında ama yazılım program aracılığıyla aktardığım için e, çözünürlüğü biraz düşük olarak verdim. Ee, onlar için normal oyunu da direkt at almıştık. Oyunun en hani görüntüsünü en kaliteli şekilde alıyorduk zaten ama. E, şu an direkt hani kameradan veriyorum oyunu görüntüsün size. Bu, bu ekrandaki kırılmalardan da bahsedeyim ben size. Ee, biliyorsunuz ben şu an üç ekranla oynuyorum. Üç ekranla oynamam oynamanın içinden hani ekran hani şöyle biz ortada olarak oturarak düşünün. İşte bu şekilde yayılıyor görüntü. Ee, dur, mesela direkt 3 e, dakikalık demo da Tam şurada ince bir çizgi var, bu oyunun oyundan kaynaklı, yani oyunun doğru açıyı verilmek için bir çevrim açısı yani bir görüntünün. Bu taraftaki tam arabanın sol direne denk getirdik için onu hiç fark etmiyorsunuz zaten. Sadece siz sağ taraftakini görüyorsunuz. O bahsettiğim hani kırılmalar onlara. Yani tek, hani aslında o ince 3, 3 tane monitörün ayrıldığı nokta olarak geliyor sistemde. Tabi hani sonuçta hani, sizler nasıl beğenirsiniz ben o şekilde videolar çekiyorum İki şekilde benim için güzel hani ben bu şekilde de, şekilde de aynı şekilde hani kamerada yani görseyle zaten. O şekil diğer hani beğenmediğimiz şey de benim hoşuma gitmişti. Sonra bu şekilde devam edeceğiz. İleride hani daha kal e kaliteli bir bilgisayar için direkt aktaran kamera alırsak bu sistemde devam ederiz çünkü anladığım kadarıyla oradaki şu sistemden aldığınız netliği alamadınız için öyle bir e hani beğenmedi gibi bir yorumlar gelmişti dinleriz arada bir o şekilde video tariz buna döneriz, siz e nasıl da yani nezihir o şekilde şu an <gülüyor> Mersin'le doğru yaklaşıyoruz Mersin'in <gülüyor> Ersin'in çıkışında oldukça zorlu yollar bekliyor. Bir önceki e, videomda o yolun girişinde e, bayağı o trafik sıkıntısı olmuştu. Geçici konuşurken Pozantı ayrımına geçtik. Şu an Mersin'e doğru e, geliyoruz. Diyor ki burası normalde e, otoban tarafı dört şeritli bir yol. Değil Benzetme bir yol olduğu için e, arkadaşlarım birebir olmadı tabii ki bu. Adana-Ankara seyahatinde aslında e, y, navigasyon beni e, Karaman tarafına Karamana çıkıp oradan tekrar e, bu tarafı inmemi e, etti. Ama biz e, Buradaki yolları görebilmemiz için mecburen e, Antalya tarafından, hani istihlalatından ince şekilde navigasyonumuzu ayarladık. Oradaki yollar gerçekten ciddi anlamda zorlu. Proje sağı, sağı, bir taktı. Bakalım bu yollarda biraz dağlık alanda otobüsün altı vuracak mı bakacağız. Karşında Sparta'nın otobüsü geliyor. Sparta de yanlış hatırlamıyorsam. Metro çizimine ben şu an Has Turizm'in dış kaplamasını kullanıyorum. Has Turizm'in Hatay'dan başlayıp Antalya'ya kadar devam eden bir normal seferi var. Bu gerçekten de doğru. Şu an hani sürdüğümüz, kullandığımız hat doğru. Ben aslında bu oyunda Hatay'dan başladım sefere. Hatay'dan Adana'ya kadar size biraz önce bahsetmiş olduğum e, sürüş hattımda geldim. Daha sonra e, hani bahsettiğim kamera görüntüsüyle geldim ama daha sonra videonun kanalına e, yeni, eski çekim şeklimizle devam ediyoruz. Eğer öyle Hatay'dan Adana, Antalya'ya kadar e, bir hat kullanmayı planlıyordum. oldukça rampa. E, Travego'nun en düşük motor seçilimini kullanıyorum. Daha önce bunu söylemiştim. O yüzden e, eğer rampada takılırsak kalkmamız biraz zor olabilir. O yüzden mümkün olduğunca e, durmasak iyi olur. Yani şu rampada kesinlikle kalkamayız yani. Önde lüks gidiyor. Atalım. 22 km hızla dijital ekrandan görebilirsiniz. İkinci teste seyrediyoruz şu an. Tatlı ses söyledim Bursa'nın otobüsü. 403 ile geçti solunca. Sol tarafta da çok güzel bir deniz manzarası var. biraz düşük devirde kullanıyorum şu an üçünde sevzel geçmiyorum dediğim gibi tesadüfen aslında kalabiliriz evet. yani bu otobüsü bu rampada kesinlikle çıkartamam kaldıramam motor şeyi güç çünkü dediğim gibi Gece de hani gelmesi çok zevkli olabilir çünkü dağlık olduğu için önümüz çok fazla görünmüyor. Belki tekrar doğuya, doğu, doğu ilerimize doğru seyahat ederken e, burayı kullanabiliriz. Otobüsün altı vuracak sandım ama vurmadı. burada bak, bazı Altıda bulunuyor, arkası da bulunuyor. Yer öndeki trafik bastı, ben biraz temkinli kullanmak zorundayım çünkü bakın burada grip daha önce kaza olmuş, araba aşağı doğru uçmuş. Yazdı bıraktım, anında otobüs uçmaya başlıyor gerçekten bir traveloga daha best kontrol i̇şte evet, manzara harika. Oyun da olsa denizin tadı bir başka. rota tabelamızın yoldaki 70 tabelasının şekline değiştirmiş. Bir tır biraz daha yavaşlayayım ben Ön taraf kalabalık Birinci tüse kadar düştük İki otobüs iki tır tese de geçirdik başarıyla 3. tese zorluyor o hafif rampa da geldi biraz daha hani yükselteyim diye ama zorlanmam biraz sıkıntı yok her şekilde götürürüz Yeter ki yıldız olsun. Evet, Antalya'ya yaklaşık 300 kilometre kadar yolumuz kaldı. Yerleşim merkezine doğru yaklaşıyoruz. Şehitler ölmez, vatanlı bölünmez. Bu Üskücüler çok güzel gerçekten olmuş. Yani, tebrik ediyoruz. Bunu yapan arkadaşları. Bunu çizen... Herkesin elcerine sağlık. Yerleşim yerine isim vermemiş arkadaşlar. Anımbur taraftan olabilir mi acaba bilmiyorum Antalya'ya 300 km var Ben senin anımbur ilçesi evet, Bir Biraz hızlı da yürü Yol burada yine teke düşecek ve zanadılayı yani başlıyor ne daha da kalanlarımız Yoluna bir artı bir olunca trafik Böyle de bizi bir solağına Karşıdan sürekli araba geliyor çünkü Sollama da mümkün olmuyor Bizim arkamızda da solağından görebilirsiniz Bizim arkamızda da oldukça yoğun bir Trafik var Yani arabanın bir tanesi bir kalsın. Oyunu da e, şu an ben 136 sürümünde devam ediyorum çünkü bu sesleri alabilmek adına. Birazdan düzük yola çıkınca trafiğe durduracağım. Arkadaki arabaların kornalarını da size dinleteceğim. Özellikle arkamıza eğer bir tür falan denk gelirse, e, çalacakları korna sesine mutlaka hani bir bakın. <gülüyor> Karşı taraftan geliyor. Size bahsettiğim şeyi burada yapabiliyorum. Şimdi durdum dışarı çıkıyalım. Arkada bir tane tür geldi. Birazdan korneye basar. Bakın ben basmıyorum. Diğer arabalar basıyor. Bakalım bir tane daha gelecek mi? duydunuz değil mi? Ne kadar güzel asılıyorlar kornaya. Evet Burada yol çalışma, yol genişletme çalışma olma devam ediyor Bakalım önümüzde herhangi bir çalışma bölgesine gelecek miyiz? çok Rampa aşağı çünkü rampa aşağıken sorun yok. Satacağım evi sevdi satacak. Satacak Havanın, manzarının deniz yansımasına bir bakın arkadaşlar ne kadar güzel görünüyor Altını değdirdik sonunda, başardık bunu yani 50 kilonetre hızla 205 kilometre civarında bir yolumuz kaldı Oyun saati olarak Şu an 17.51 olmuş Kampada. Tam arkamızda da tır. Ay nasıl mı Haydi haydi. Na ay. Oju bucağı görmüyor yani. Vallahi başardım kalkmaya yani tır bile kalkamıyor yani hepimiz kaldık tam rampada köşede kaldık yani terlikti vallahi <gülüyor> tam köşede sağda solda trafik boşalttı gerçekten de. Arkayı tıkadık, önü tıkadık Bu yolları nasıl böyle yapmışlar? Gerçekten bu kadar mı acaba otobüsler Zorlu et Tehlikeli oldum duydum o yolların ama Bu kadar var mı yok mu bilmiyorum gerçekten O biraz yavaşnız gerekiyor bu aceleşi şeyten Biraz, biraz hızlandıralım bu seferi. Ortadan 110 km'ye, 108 km'de hız sağlık dedik. ışın buruşur gerçekten çok da sahil hattında sol tarafından görebiliyorsunuz eğer çok iç aynasına bile çok güzel yansıyor yani karşıdan gelen güneş ışınları. 3 derece zaman aşımına. 125 kilometrelik bir yolumuz kaldı. Şu ciddi, sağ tarafta bir Duralım Evet Videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz Oyunda akşam trafiye alalım çünkü 4 akşamı kaldık Karşılamayı ışığı Oyun saatte yerde şu an tam 9-10 geçiyor yarısını tahminen geçip geliyoruz. sol tarafta oteller görülmeye başlandı. Bu yollarda fark ettiniz. Dağlık yollardan kurtulmuş olduk. Eee oyundaki tahminen Otogar'a gelmemizin Antalya kadar 90 kilometrelik bir mesafemiz var. Başlarda ayın yansıması tam diyor Arkadaşlar bundan sonraki seferimizde Antalya'dan başlayacağız. Antalya'dan ee, İç Anadolu bölgesine döneceğiz ya da yine Aydın tarafına geçip oradan sahilden İzmir tarafına, İzmir bölgesine doğru, Ege bölgesine doğru geçeceğiz. Ee, buradan hemen, <gülüyor> yine yine taleplerinizi bekliyorum. Halleri verebilirsiniz. Ondan sonra gideceğimiz yer arasında Doğu illerimiz, Van, Diyarbakır, e, Batman Mardin buralar mevcut. burada unutmadım. Bunların hepsine ayrı seferler düzenliyiz, şu an güzel ya Ege bölgesine ya İçadolu e bölgesine doğru geçiş yapacağız. Buna sizden destek bekliyorum, hangi ile doğru gittiğimizi istiyorsanız, onu istiyorsanız. ben ona göre tıklayı yorumlarda belirtim. için yorumlarını dokuyup değerlendiriyorum ona göre hareket ediyorum. 3 civarında bir yolumuz kalmış. <Gülüyor> Bunlar biraz yol bilgisayarından baktığım gibi. <Gülüyor> Antalya tabirası. Kırantlı gerçe ama Antalya şu an ortalama bir giriş yaptık. Bakın sol tarafta yine çok uçuyor. <Gülüyor> Antalya'nın havalimanı biliyorsunuz uçaklar dönüp sahil denizin üzerinden ben giriş yapıyorlar. Bu ona benzer bir mevzu. Karlı bir anda. Tabii şart demiyorsunuz ama Antalya'da bir servise geldik. E, Dav. Sorun değil. Deniz oteli Evet arkadaşlar, Antalya'ya gelmiş bulunuyoruz. E, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum takımımıza. Umarım yine. Iyi videomuzu izlemekten zevk almışsınızdır ee, bir, bir, tarifleriniz doğrultusunda yüzergahınızı belirleyeceğiz mutlaka ee, herkese tekrar teşekkür ederim iyi seyirler iyi günler diliyorum